Gastroenteroloji bölümü sindirim sistemi hastalıkları ile ilgilenir. Sindirim sistemi ağızdan başlar. Ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsaklar ve karaciğer hastalıkları ilgi alanımızdır. Ama çok önemli bir organımız var. Karaciğer. Karaciğer yine gastroenterolojinin içindedir. Hatta bir ara gastroenterolojinin bir alt branşı olmuştu. Biz buna hepatoloji diyoruz. Başka önemli bir organımız var. Çok sık rahatsızlanan hatta kanserlerinden çok korktuğumuz bir organ pankreas kanseri veya pankreas hastalıkları yine bizim alanımızdır. Tabii bu hastalıkların sadece... Tedavisi değil aynı zamanda teşhisi bizim alanımızdır ve teşhis etmek için de özel cihazlarımız vardır. Özel endoskoplarımız vardır mideye bakmak için, kolonoskoplarımız vardır, dodonoskoplarımız vardır safra yollarına girip gözlemek için. Ve aynı zamanda endoskopik ultrason denen çok üst düzey cihazlarımız vardır ki mideden yutturaraktan veya kalın bağırsağın içinden ultrason yaparız ve hastalıklara teşhis koyarız. Hatta aynı cihazlarla tedavide yapabiliriz. Kanser ilerledikten sonra örneğin mide kanseri, yemek borusu veya kolon kanseri ilerledikten sonra bunu radyolojik yöntemlerde görebilir. Örneğin MR görebilir, tomografi görebilir. Ama en erken tanıyı yine endoskopik yöntemler bize verir. Hatta şöyle normalde yeni ileri düzey endoskoplar mide veya kalın bağırsağın içinde normal endoskopların göremediği kanser hücrelerini görüp daha belirgin kanser ortaya çıkmadan 6 ay veya 1 yıl öncesinde kanser tanısı koymamıza imkan vermektedir.